Ramazan akşamlarından merhaba sevgili seyirciler. Yine kon TV ekranlarında bir başka mekandan Etimeskut'tan sesleniyoruz sizlere. Türk Tarih Müzesi ve Parkı'ndan dış mekandan canlı yayınla karşınıza geliyoruz. Yine bu akşam değerli bir konuğumuz var. Etimeskut Belediye Başkanı Sayın Enver Demiral bizlerle birlikte Ramazan akşamlarının bugün misafiri. Sayın Başkan öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin Bey siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Türk Tarih Müzesi'ne yeniden misafir oluyoruz ama bu sefer dışarıdayız. Evet. Hava güzel, bahar kendini iyiden iyi hissettirmeye başladı. Güneş açtı yüzünü, ee, ne zaman sıcaklıklar gelecek, çiğdemler ne zaman yaşayacak diye bekler iken artık tam manasıyla yazı hissetmeye başladık, evet. sıcaklıkları hissetmeye başladık. Sağ ee, olana her şey geliyor. Hava güzelleşti. Evet. İnşallah tüm hayatımız güzelleşir. Ramazan'la birlikte bolluk, bereket, birlik, beraberlik tabii ki bu ay içerisinde yoğun olarak yaşadığımız e, özellikler. Ramazan nasıl geçiyor diyelim. Geçtiğimiz günlerde bir program yapmıştık. Ramazan'ı doya doya yaşadık aslında o programda. Evet. Bugün biraz da hizmetlerden bahsedeceğiz ama ilk açılışta yine Eti bugünlerde neler yapıyorsunuz? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çocuklarımızın Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bir bayram da geride kaldı. Ee, neler yapıyorsunuz bugünlerde özellikle Ramazan ayı içerisinde efendim. Teşekkür ediyorum tekrar hoş geldiniz. Tabii e, Türk Tarih Müzesi'ndeyiz. Türk Tarih Müzesi'nin e, dış mekanından e, ekranları başındaki e, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Tabii e, buradaki ayrı bir görüntü var. Evet. E, Muhteşem görüntü geçen programda Türk Tarih Müzesi dilimizin döndüğü kadar anlatmıştık ama sonuçta e, burayı anlatmak kafi değil burayı yaşamak lazım. Hemen program başında ekranların başındaki bütün izleyicilerimizi ve bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Burayı e, görmelerini tavsiye ediyoruz. Tabii Ramazan ayının son 10 gününe girdik. Öncelikle yine ekranlar başındaki vatandaşlarımıza insanımıza saygıyla selamlarken verken akşamların hayır olmasını diliyoruz. Ramazan ayının son 10 günü mağfiret günleri ee, ve bağışlanma günleri İnşallah bu vesileyle e, günahlardan arınmış günahlara affedilmiş birer kul olarak e, bayramımızı kutlarız. Bütün ümmet, Müslüman için bunu temenni edelim, arzu edelim, Mevla'dan niyazda bulunalım. Ramazan ayların mübarek olsun, oruçları ümmet Müslümanın kabul olsun inşallah. Ve Kadir tabii Gecesi ki bir aydan e, daha hayırlı hemen bir gece. Iki gün sonra Kadir Gecesi Çarşamba günü. Evet. Akabinde hemen bayrağı, hayırlı. arife. İnşallah. Artık yani böyle şey günler. Her gün rahmetin bereketin sahanak sahanak e, yağdı. Sağlak sağlak kulların üzerine Allah'ın hikmetinin e, estiği günler. Allah e, bizleri de nasiplenmeyi nasip etsin inşallah, nasip etsin, inşallah çok, çok önemli. Tabi e, Ramazan'ın bu güzel bereketinin, güzel e, rahmetinden, e, Cenab-ı Hakk'ın e, rahmetinden faydalanırken biz de kur olarak üzerimize düşen nedir, bu konuda e, üzerimize düşeni en üst seviyede yapmaya çalışıyoruz yerel yönetici olarak bir belediyenin başında bulunan bir kardeşiniz olarak sorumlu olduğumuz şehirde sorumlu olduğumuz insanlarımızın e, hep yanında olmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi insanlarımızın ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. E, vatandaşlarımızdan talepleri olanların taleplerini olabilecek taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Evet e, son iki yıldır pandemiden kaynaklanan e, bir e, ayrı düşüşümüz oldu. Bu iki yıldır yapamadıklarımızı tekraren en üst seviyeye çıkartarak yapmaya çalışıyoruz. Mesela bunlardan birisi iftar çadırlarımız. Evet. İftar çadırlarımızı e, şehrimizin değişik yerlerine, noktalarına kurduk. Günlük 6000 civarında insanımıza her akşam ihtiyaç sahibi insanımıza iftar veriyoruz. Yemek dağıtımları yapıyoruz. Zaten bizim aşevimiz var. Yıl 365 gün buradan her gün üç çeşit yemek yaklaşık 1200 civarında bir aileye ulaştırılıyor. Dolayısıyla gıda, gıda paketleri yardımlarımız sürüyor. Artı bizim etikart projemiz var. Etikart projemizden nakit para yardımı yapıyoruz. Dolayısıyla bu zaman dilimi içerisinde, bu Ramazan'ın içerisinde vatandaşımızın çok daha rahat etmesi ee, sıkıntılardan bir taraf olması adına yerel yönetim olarak yapılması gereken neyse bunu yapmaya çalışıyoruz ve her şeyden önce mesela bugün akşam iftar saatinden önce ben yemek dağıtımındaydım çadırda arkasında yine hemşeri dernekleriyle her gün buluşuyoruz mesela 30 Ramazan Korkut Ata Kongre Kültür Merkezimizde de evet. hemşeri dernekleriyle organize ettiğimiz e, gruplarla her gün iftar yapıyoruz her bugün... ilden değil mi efendim insanlar? Mesela bugün Konyalılar vardı. Bu tesadüf evet, olmamış. Yani orada... Konyalılar'a da buradan Ko... selamlarımı dileteyim. Evet. Konyalı hemşirelerimizle bugün buluştuk. Evet. Çok güzel bir katılım vardı. Yaklaşık 800 civarında. Maşallah. Bir katılım vardı. Oradaki yaptığım konuşmada da ifade ettim. Ben buradan çıkıp işte sizin evet. televizyona programa geçiyorum dedim. Dolayısıyla her akşam bir hemşeri grubuyla da buluştuk. Bugüne kadar. Bundan sonra da öyle devam edecek Ramazan'ın son gününe kadar. Dolayısıyla çok verimli, çok böyle e, e, Ramazan'ı e, yoğun yaşayarak bugüne geldik. İnşallah e, bundan sonrakisini de hakkıyla tamamlar. E, hem biz vazifemizi yapmış oluruz, hem de insanımız hizmetini almış olur. Hem de bu ayın rahmetinden hakkıyla ümit ediyoruz. Başkanım yani, Ramazanlar eksikliklerin faydamız. tamamlandığı tabii, bir tabii. ay hem manevi olarak hem maddi olarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmak ama manevi olarak da kendimizi Kesinlikle. doyurmamız gerekiyor. Kesinlikle. Kılınan namazların ayrı bir o manevi tabii, tabii, tabii. atmosferi oluyor. Yani namaz bile şevki bambaşka oluyor. Evet. Tutulan oruçlar bambaşka zaten. Yapılan yardımlar da diğer aylara göre biraz daha farklı, Şimdi duygusal ben, oluyor değil mi? Tabii ben? tabii. Şimdi e, insanlar e, oruç tutarlar. Allah rızası için. Evet. Namaz kılarlar. Allah rızası için, Allah'ın emri olduğu için kimse kimseye böyle gösteriş için bir ibadet yapması mümkün değil. Yani yapıyorsa kendini aldatır. Dolayısıyla bunu yapıyorsa bir kul bil ki bu rıza ilahi için. Ve e, dolayısıyla bunun şey de bir başka oluyor. E, sonuç itibariyle e, insanda hası da başka oluyor. Dolayısıyla bu yönüyle Güzel geçir Ramazan Etimes evet, Çok teşekkür ediyoruz. Çaylarımız da geldi. Çaylarımızı evet. da yudumlayalım. E, tabii iftar sonrasında e, Ramazan sohbetimizde özellikle izleyicilerimizin de dahil olmasından dolayı duyduğumuz mutluluğu, memnuniyeti aktaralım. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. E, Etimes Kutlu'dayız. Etimesgutta kutlu, havalar güzel. Dışarıdayız. Türk Tarih Müzesi parkından canlı yayınla ekranlarınıza geliyoruz. E, biraz Türk Tarih Müzesi'nden bahsedelim. Daha evvel bahsettik ama... Buranın ben önemini biliyorum. Defalarca geldim ve her geldiğimde ayrı bir hayranlık duyuyorum. Çünkü buraya biraz daha önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum Sayın Başkanım. İlgi alaka nasıl bugünlerde özellikle gün geçtikçe artıyor mu ziyaretçi sayısı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Bey, tabii ki e, Türk Tarım Müzemiz e, üzerinde saatlerce konuşabiliriz. Hatta ki her gün program yapılabilir. Evet. Bu programları biz değil, bu konuyla ilgili e, tarihçiler, sanatkarlar, e, bu konunun uzmanı olan kişiler saatlerce burayla ilgili konuşabilir. Çünkü burası böyle e, hemen birkaç yıllık, birkaç yüzyıllık bir e, medeniyet değil. Burası binlerce yıllık bir medeniyetin anlatıldığı, yaşatıldığı bir mekan burası. Burası kondan tutun, işte Kurtuluş Savaşına kadar olan süreci anlatan e, büyük bir medeniyetin e, tezahürü. Dolayısıyla e, bu ülkemizde tek denen Çek bir e, açık hava ve kapalı müze. Evet. Bunu geçenki programımızda da ifade ettik. E, i̇şte açık mekandan e, bugün yayın yapıyoruz. Ama tabii ki e, genel olarak gösterme imkanımız yok. Ama arkadaşlar belki ekrana verirlerse genel görüntüsünü. Böyle bir e, e, müze, işte milletin dedik ya milli ve manevi değerlerine sahip çıkmarak bu milletin e, yanında olduğumuzu ve milletimizin birliğini ve dirliğini e, pekiştirmemiz gerektiğini ifade ediyoruz. Şimdi bu günlere baktığınızda 23 Nisan'ı kutladık. Evet. 23 Nisan'ı işte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü. Evet. Ve Büyük Önder Atatürk bunu çocuklara hediye etmiş. Çocuklarımız bizim Türkiye'de ve dünyada tek bayrama sahipler. Çocuk bayramı. Ve çocuklar hepimiz birer çocuktuk. Ve bugün bu yaşlara geldik biz o bayramları kutladık. O bayramları kutlarken e, öğrendiklerimiz de ve kazandıklarımız da e, işte bize öğretilenlerle, bize verilenlerle ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla milletimizin değerleriyle bütünleşip, milletimizin e, dününü, bugününü birleştirip, yarına güçlü bir hizmeti gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz. Onun için biz Ethem e, benim ilk başkan olduğum tarih 99'dur Çetin Bey. Evet. 18 Nisan e, 99 seçimlerinde başkan oldum. O zaman Ethem 140-45 bin civarında bir nüfusa sahipti. Bugün yaklaşık 610 bin civarında bir nüfusa sahip. O gün büyük bir taşra kenti, Bugün Türkiye'mizin çağdaş bir kenti. Ve o günleri bu şehrin önüne bir hedef koymuştum ben. Bu şehri kültür ve sanat şehri yapacağım diye. Düşünebiliyor musunuz? Ee, bir elli kişi bir araya getirecek, bir toplantı yapacak bir yeriniz, mekanınız yok. Kültürü bırakın, sanatı bırakın. Yani böyle e, bunlardan söz edilecek bir söz eden kimse yok. Ve biz o zaman seçildik dedik ki bu şehri kültür ve sanat şehri yapacağız dedik. Şimdi her şeye ihtiyacınız var. Yola, kaldırma, parka, bahçeye, donatıya, işte spor merkezine, kültür merkezine her şeye ihtiyacınız var. Ama biz çıktı dedik ki bu şehri kültür ve sanat şehri yapacağız. Şimdi herkes tabii çevremdeki arkadaşlarım da dahil olmak üzere ya bu nasıl olacak sen ne diyorsun başkan dediler. Etimeskut de tek... gibi bir yerde o zamanlar tabii. çok konuşulan eleştiriler. bir taşla büyük bir, evet. yani e, büyük bir köy düşünün böyle bir yerde. Şimdi dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada e, Etimeskut gerçekten çağdaş bir kentte olması gereken her türlü donatayı kazandı. Çetin Bey, bu şehirde bakın çok ciddi yaşam merkezleri yaptım ben. Bu yaşam merkezleri deyip geçmeyin bakın. Yaşam merkezleri içerisinde olimpik havuzlarından, spor fitness salonlarından, aerobik salonlarından, bowling, bilardo salonlarından her türlü vatandaşımızın girdiğinde e, finavamından, saunasından, Türk havamından tutun insanımızın e, faydalandığı ciddi yaşam merkezi, güzellik merkezleri var içerisinde. Evet. Dolayısıyla çok yedi tane bu yaşam merkezlerini inşa ettik biz. Bu şehirde biz kültür merkezleri inşa ettik. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Allah izin verirse, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hizmeti açacağım. Yüzüncü yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi'nin inşaatını hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına hitaben yapıyoruz. Kültür merkezleri inşa ettik biz bu şehirde. Biz bu şehirde e, spor merkezleri inşa ettik. Biz bu şehir, şehirde eğitim merkezleri inşa ettik. Bizim şu anda e, gerçekten söylüyorum 5800 civarında 6000'e yakın öğrencim var benim. Öğrencim. Ben her yıl ETİSEM sayesinde, ETM Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi e, kurdum. Bu sayede eğitim Binlerce insanıma e, Milli Eğitim onaylı sertifikalar, sertifikalar veriyorum. Meslek e, sahibi yapıyoruz. Onlara, Gençler meslek sahibi oluyorlar. Sadece yani. meslek sahibi değil, aynı zamanda e, e, Türk İslam sanatlarıyla buluşturuyoruz. Unutulmuş Türk İslam sanatlarını, e, kurslarını açıyoruz. Evet. Hobi kursları açıyoruz. Dolayısıyla e, bugüne kadar, 2013'te başlattık biz onu. Bugüne kadar yaklaşık 58 bin civarında insanımıza sertifika verdik. Milli Eğitim Bakanı ile ortak yürüttüğümüz bir proje. Böyle eğitim merkezleri kurduk biz bu şehirde. Biz bu şehirde kreşler kurduk. Beş noktada kreşlerimiz var. Bizim bu şehirde emeklerimize yönelik emekli konakları kurduk. Biz bu şehirde tabii ki toplumun her kesimle hizmet ederken engelli vatandaşlarımızı unutamazdık engelli vatandaşlarımıza engelsiz yaşam merkezini kurduk. Oraya Ve özellikle ayrı yeten geleceğiz. O tabii uç, orada mesela proje. şimdi ben bunları anlatırken bir yere getireceğim konuyu da engelsiz yaşam merkezini kurduk. Türkiye'de bir benzeri olmayan bir merkezdir. Evet. Ve oradan program da yaptık beraber. Evet. Dolayısıyla biz bu şehirde 400'ün üzerinde park inşa ettik. Biz bu şehirde ormanlar yaptık. Yani bu cavir yaklaşık yüzde on beşini bakın. Yüzde on beşini ağaçlandırdık, park yaptık. Biz bu şehirde. Ve e, kilometrelerce yol kaldırım yaptık. Bunlar insanımızın yaşamında e, yaşam kalitesini yükseltme adına yaparken, evet biz bir şey daha yaptık. Kültür ve sanat şehri yapacağız dediği çıktığımız yolda o hedefimize çok adım adım ilerledik. Evet. Geldik. Bugün <gülüyor> gün Etemeskut Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali ile e, gerçekten kültürde, sanatta Türk tarihinin e, de, örf ve adetlerimizin yaşandığı, yaşatıldığı bizi bize den değerlerin buluşturduğu çok önemli, büyük bir organizasyon. Ve bu organizasyon artık uluslararasına taşındı ve bunun için özel meydan yaptık biz. Türk ke meydanları, kent meydanı kurduk. Biz bu e, bu e, kültür ve sanat şehri olma yönünde kültür merkezlerimizi yaparken bununla ilgili meydanlarımızı yaparken, bununla ilgili festivallerimizi başlatıp devam ettirirken, bununla ilgili kültür ve sanatla ilgili sempozyumlar, konferanslar, seminerler e, yaparken, bununla ilgili e, bu şehirde kültürün ve sanatın öne çıkması adına bu çalışmalarımızı yaparken evet, bunların ee, en önümlerinden birisi olan Türk tarih müzesini gerçekleştirdik. Şimdi bunların hepsini üç tane kültür merkezi olacak benim. Bunların hepsini birleştirdiğin zaman, bunların hepsini buluşturduğun zaman evet 99'da e, bu şehri kültür ve sanat şehri e, yapacağız diye ortaya koyduğumuz o hedefe bugün çok yaklaştığımızı ifade etmek isterim. Artık e, sosyal medyadan internetten girin bakın kültür ve sanat dediğinizde etemezkut diye çıkar karşınıza. Ya bu çok güzel bir şey. Bu çok güzel evet. bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Yani hiçbir şey yokken biz bu noktaya geldik çok şükür. Türk tarih deyince çıkar. Şimdi e, onun için elbette ki e, etemezkuttaki yapılan hangi hizmete bakarsanız bakın. Hangi donatıya giderseniz gidin. Hangi kültür merkezimize, sanat merkezimize, eğitim merkezimize bakarsanız bakın, hangi parkımıza, hangi orman alanımıza bakarsanız bakın, bu millete anlatan isimler vardır onlarda. Bu milletin kendisi vardır oralarda. Kesinlikle. Sayın Başkanım, bazı ilçeler ya da iller vardır ki o ilin ya da ilçenin reisiyle de anılırlar. İz bırakırlar, yaptıkları hizmetlerle. Etimeskut'ta da siz iz bırakan bir reis oldunuz, belediye reisi oldunuz. Bunu Etimeskutlular da, Ankaralılar da takdir ediyor, görüyor. Bir dikili ağacı olmalı insanın derler. Evet. Bir dikili ağacınız var mı derler. O dikili ağaç bir eserdir aslında. Siz Etimeskut'a bir orman kazandırdınız. Bunu açık bir şekilde ifade etmek lazım. Türk Tarih Müzesi diyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Ve evet. bu sözü siz Türk Tarih Müzesi'nin duvarlarına yazdınız. ...ve gerçekten de burada özellikle Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda sadece bir görsellik yok. Görsellikten ibaret değil, heykellerden ibaret değil. Türk tarihini, geçmişimizi öğrenebileceğiniz, çocuklarımıza aktarabileceğimiz... ...hani diyoruz ya çocuklarımız Çanakkale'ye gitmeli, neler yapıldığını, nasıl savaşlar verildiğini görmeli. Türk tarih müzesine de gelmeli, gençlerimiz, çocuklarımız, insanlarımız, vatandaşlarımız ve tarihini öğrenmeli. Burada tarih öğreneceksiniz. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Doğru mu efendim? Kesinlikle haklısınız. Şimdi e, Çetin Bey doğru söylüyorsunuz. Yani e, bu makamlarda bulunuyorsanız hakkını vermeniz lazım. Çünkü bu milletin makamı ve e, biz istedik vatandaş da al dedi madem öyle sen talep ediyorsun dedi seçti bizi görevlendirdi. O yetmedi. Dedi ki benim şu kadar da kaynağım var dedi. Bu kaynaklarımı da sana emanet ediyorum dedi. Al bunları da kullan. Ama doğru kullan ve bana hizmet et dedi. Evet. Yani bana öyle bir hizmet etmelisin ki dedi. Benim şehrimi e, çağdaş bir kente dönüştürmelisin. Ve benim yaşam kalitemi yükseltmelisin dedi. Evet. Beklenti o her zaman. Beklenti budur. Da. Yani hangi e, kamu görevi olursa olsun yürütülürken bu anlayışla buralarda bulunmak lazım. Biz de bu görevi yaptığımız süre içerisinde gerçekten Etemezkut'umuzda bu anlayışın hiçbir zaman terk etmedik. Ve Etemezkut'a ve Etemezkut insanımıza bir şeyler kazandırmaya çalıştık. Ve iyi bir yere geldik. Elbette ki eksiklerimiz vardır. Elbette ki yapılacak işler de vardır. Yani biz hiçbir zaman dört dörtlük olduk veya dört dörtlük iş yaptık dememiz mümkün değildir. Çünkü sonuçta biz insanız ve bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız mevzuat dahilindedir. Bizim yapabileceklerimiz vardır, yapamayacaklarımız vardır. Bizim kaynaklarımızın müsaade ettiği ölçüde işler yapabilirsiniz. Kaynaklarınızı önemli olan ne kadar rentable kullanıyorsunuz, hizmet önceliklerini nasıl belirliyorsunuz? Belirlediğiniz hizmet önceliklerini başladığınızda bitirme süresi ne oluyor? Vatandaşa sunumu ne oluyor? Vatandaş bu sunumu aldığında, kendisi bunu kullandığında yaşamına ne katıyor? Buna bakmanız lazım. İşte biz bu görev süremiz hep buna dikkat ettik. Ve bunu yaparken de, evet bu tarih müzesinde insanımızı, çocuklarımızı buluşturmak istedik. İnsanlar buraya geldiğinde şunu görüyor. Ve çok ziyaretçisi var biliyor musunuz ciddi? Burası şu anda Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi almaya başladı. Önce Etemezkut, Ankara'mız geliyordu. Şimdi Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçilerimiz geliyor. Ben şaşırdım, sordum ee, evet. geldiğimde günlük ziyaretçi binleri buluyormuş. Başkanım evet. çok güzel bir çok şey. Çok ciddi bir ziyaretçi evet. geliyor ve buraya gelen ziyaretçiler burada 3-5 saatini geçiriyorlar. Ve burada tarihi elbette ki okulda kitaplardan okuyor çocuklarımız, insanlarımız. Hepimiz de okuduk. Ama burada tarihi dokunarak, yaşayarak görmek ayrı bir e, e, insanımıza has bir özellik oluyor. Ve sonuçta e, burası insanımızın tarihi birikimini, e, tarihi değerlere sahiplenmesini ve yarınları inşa edecek gücü kendinde bulmasına vesile olur. Onun için e, bunu birisi yapması gerekiyordu Çetin Bey. Onu da söyleyelim. Evet. Şimdi bunu bu böyle bir dönemlik iki dönemlik belediye başkanı yapacağı işte de değil onu da söyleyeyim. Ne kadar sürdü başta? Bu, bunu ifade bunu <gülüyor> edelim pro, çok, çok. Evet, sormak... bunun programlanıp e, projelendirip e, düğmeye bastığımızdan itibaren dört buçuk yıl sürdü, dört buçuk beş yıla yaklaştı. Açtığımız tarihe. Dün bir haber okudum, bir heykelin açılışı yaklaşık iki iki yıl mı ne sürmüş bir yerde? Yani dört buçuk yılda burada yüzlerce evet, heykel var. Tabii evet. burada 206 tane heykel var. <gülüyor> bu her bir heykelimiz e, gerçekten de bir sanat eseridir ve bunları her birinde kendimiz yaptık. Evet. Burada heykel atölyesi kurduk. Tabii inanamıyor insanlar. Diyor ki nasıl olurdu ya? Yani bu bu kadar bu eserler bir de bu kadar güzel, mükemmel, e, böyle güzel bu eserleri nasıl yaparsınız siz diyorlar. İsteyince oluyor. Yapılıyor. Biz de yaptık. Yani sonuç itibariyle e, ve herkesin kafasındaki maliyetlerin çok çok çok çok altında bir rakama çıkarttık. İnsanlar geliyor burada. Bu işi yapanlar özellikle burada kapalı şu gördüğünüz bina özel bir binadır. Evet. Ve bu bina e, direksiz geçilmiştir. 36 metre açıklık vardır burada. Dolayısıyla e, genişliği 36 metredir. İçeride ...bin metre üzerinde panoramik resimler vardır. Evet. Dolayısıyla... ...bu özel bina ve... ...buradaki açık havadaki müzeyi görenler... ...bir maliyet hesaplıyorlar. Gerçekten söylüyorum. Çok çok çok afaki rakamlar söylüyor. Bunu bu rakama mı yaptık? Biz, yani. Yok biz bunları çok çok altında bir rakama bunları yaptık. Ve... E, ...hizmete açtık. Demek ki oluyormuş başkan. Evet. Demek ki oluyormuş. E, vaktimizde biraz e, ekonomik kullanmak istiyorum. Özellikle... Evet, bir... Ee, Engelsiz Yaşam Merkezi Daha evvelde geçtiğimiz senelerde program yaptık Orada sizinle ee, Orayı da gezdik ve gerçekten de Türkiye'de e, parmakla gösterilecek Yaşam merkezlerinden bir tanesi Siz yaşam merkezlerinde çok önem veriyorsunuz evet. Çünkü insanların yaşam kalitesini artırmak Kesinlikle. Hedef o olduğunu Biraz evvelde ifade ettiniz Engelsiz Yaşam Merkezi fikri Nereden doğdu? Çünkü Ankara'da da çok fazla var olan bir şey değildi biraz da hani empati yapıp onların yerine kendinizi koymak, onların sorunlarını, dertlerini anlayabilmek de kolay bir şey değil. Engelsiz Yaşam Merkezi fikri nereden doğdu Şimdi ee, Çetin Bey şöyle, tabii ki belediye başkanısınız. Evet. Sonuçta toplumun her kesimine hizmet etmekle mükellefsiniz. Şimdi biz emekli konaklarımız var. Mesela emeklilerimize hizmet ediyoruz. Güzellik merkezlerimiz var, hanımlara, spor merkezlerimiz var. Bu konuda hizmet talep eden gençlerimiz başta olduğumuzda herkese bu tür hizmetlerimiz sürüyor. Ama engellilerimizi ve ailelerini unutamazdık. Dolayısıyla şimdi bu bir realite ve engelli ve engelli ailelerinin yaşamı gerçekten kolay değil. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz noktasında? ilk görev süremizin süremizler itibaren bu a alandaki vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık biz. Gerçekten çok yoğun da hizmetlerde verdik, veriyoruz. Mesela engelli vatandaşlarımız ve aileleri için biz ilk defa denizde e, buluşturduk. E, düşünebiliyor musunuz? Evinden çıkmamış aileleri biz aldık engelliyle beraber e, beş yıldızlı otellerde götürdük tatiller yaptırdık. Bu sene yine götürüyoruz. Evet. Ve tabii ki dünyanın başka yaşamı başka yüzüyle tanıştırar. Bunlarla kalmadık biz. Ee, engelli vatandaşlarımızı ve ailelerinin e, yaşamını çok daha kolaylaştıracak, çok daha onlara hizmeti üst seviyede verebilecek bir yaşam merkezi yapmamız gerektiğini e, inandık ve bu konuda araştırmalar yaptık, çalışmalar yaptık. Ve sonuçta bugün e, hizmet veren engelsiz yaşam merkezimizi hizmete açtık. Engelsiz Yaşam Merkezimiz bizim yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerinde 10 bin metrekare civarında bir inşaat olan 5 bloktan oluşan bir blok e, konaklama, bir blok rehabilitasyon, bir blok eğitim, e, bir blok sosyal e, e, idarenin yapıldı, bir blokta e, vatandaşlarımızın meslek edinilmesinin yapıldığı eğitiminin yapıldığı önemli bir yaşam merkezi. Tabii ki burada e, şimdi şu bir gerçek. E, bu projenin bir benzeri yine e, bu tarih müzemizde olduğu gibi bunlar iddialı sözlerdir. İddialı konuşuyorum ben. E, sonuç itibariyle e, bilmeden konuşmam ve eee Öyle nefsimin şeyinden de Allah'a sığınırım. Ama ya, sonuç, itibariyle, lazım. sonuç itibariyle şunu bildiğim için ifade etmem gerekir. Ekranı ya. başındaki e, vatandaşlarımız anlaşta karşılasın. Türkiye'de bir benzeri olmayan bir e, e, engelsiz yaşam merkezidir. Bu benim sözüm değildir. Bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızda şu anda görevini yeni bıraktı. E, engelli ve yaşlı hizmetler genel müdürümüzün heyetiyle birlikte ziyaret ettiği esnada gezdi, gezdi. Orada süre en az bir iki üç saat gezmeniz gerekiyor toplamda. Sonuç itibariyle bir noktaya geldi. Şu ifadeyi etrafındaki arkadaşlara topladı. Dedi ki arkadaşlar bu Türkiye'de tek dedi. Ve dünyada örnek bir hizmettir dedi. Şimdi ben de bu sözü aldım devamlı kullanıyorum. Evet, evet bu Engelsiz Yaşam Merkezi. Türkiye'de tek dünyada örnek bir hizmettir. Burada ee, engelli vatandaşlarımızda e, öte hem onların hem de ailelerinin e, yaşamını kolaylaştırıyoruz. Mesela o koraklama bölümünde evet. e, Çetin Bey, şimdi bir engelli kardeşimizi e, bakan annesini düşünün. Bana bir gün bir hanımefendi geldi. O hanımefendi e, zannediyorum 2014 seçimlerinden önceydi. Dedi ki, ben bu Engelsiz Yaşam Merkezi'ni 2018 yılında hizmete açtım. 2014 seçimlerinden önceydi. Dedi ki, Başkan Bey, dedi benim bir engelli çocuğum var dedi. Evet. Ee, ve ben buna ben bakıyorum dedi. Evet. Ben dedi hastayım. Hastaneye yatmam gerekiyor. Ama çocuğumu emanet edeceğim bir yer yok dedi. Komşuma bırakamıyorum, akrabama bırakamıyorum. Ve ben bunu yapamadığım için de rahatsızlığım devam ediyor dedi. Hastaneye yatamıyorum. Hastaneye yatıp tedavimi gör, yapamadığım için rahatsızlığım ilerliyor dedi. Peki dedi sen şehrin belediye başkanısın dedi. Ne yapabilirsin dedi. Şimdi o zaman tabii baktım şartlarımız... Ee, uygun değil. Sadece bir şey yapamayız dedim efendim. Şimdi ama bir şey yaptım. O hanımefendi gitti. Ben not aldım. Bu çözülmesi gereken, yapılması gereken bir hizmettir. Dolayısıyla mesela şimdi burada konaklama vardır. Bu konaklama seyrede bölümünde geçici konaklamadır. Mesela buna benzer bir olay oldu mu getirecek bana böyle Beş yıldızlı otel gibi. Ben bakıyorum. Beş gün, on gün, on beş gün, yirmi gün neyse. Mesela e, düğüne gidecek veya köyüne gidecek veya kentine gidecek veya ya evinde oturacak bir de bir engelli düşünün engelliye bakan annenin babanın oğlanın kızın neyse onun enerjisi de bitiyor yani sonuçta getirecek bana diyecek ya 10 gün siz buna bakar mısınız biz ondan çok daha iyi bakıyoruz çünkü böyle uzman arkadaşlar ve beş yıldızlı otel konforunda biz ona bakır sen git evde bir 10 gün neyse 15 gün enerjini topla kendini bir yenile Ondan sonra gel çocuğunu al veya annen al baban al neyse. Şimdi bu çok önemli biliyor musun Çetin Bey? Çok, yaşayan bilir bunu başkanım Kesinlikle. Yani. Mesela geçmişte yaşadıklarımız var. Bunlardan bir tane örnek daha vereyim. Hacca gidecekmiş anne baba, engelli çocuğu var gidemiyor. Getirdi bana bıraktı ama benimki dedi bir ay kalacak. Bir ay kalsın dedik. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi çok önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Hem diğer meslek edinimli bölümleri olsun, eğitim bölümleri olsun. Orada mesela çocuklar, bu engelli çocuklarımızı alıyoruz. Gerçekten öyle başarılı eğitimler veriyoruz Sosyal ki. tarafı da var yani. Elbette Sadece barınma yani. değil. Tabii yani. ki çocukları, insanları evlerinden çıkartıyorsunuz. Şimdi bu bizim engelli ve ailelerine yönelik birçok hizmetlerimizin yanı sıra artı mesela şimdi bu Engelli kamu personel sınavı yapılacak. Evet. Yakında. Evet. Ee, İstiham edilecekler, onların da kotaları var. Bakın bizim evet. her sene bu engelli kamu personel sınavına bizim etimizdaki engellerimizi hazırlarız biz. İsterseniz istatistiklere bakın. Türkiye'de bu engelli kamu personel sınavlarında başarılı olan başarılı olanlara bakın en çok etimiz çıkar. Tamam. Niye biliyor musunuz? Eğitim veriyorsunuz. Ben Etemeskut Belediyesi olarak 3 ay, 4 ay kurs açıyorum bunlara. Yani Bütün masraflarını karşılıyorum. Çünkü niye e, yapıyorum bunu? Çünkü benim altyapım var. Niye? Etisem var bende. E, yaklaşık 10 yıldır hizmet veren etisem var. Hocalarım var. Ve sonuçta bu konuda ilgili mekanlarım müsait. Fırsatım var. Dolayısıyla bunları hazırlıyorum. Bakın şimdi hazırladım. Birçok insanımız yarın imtihana girecek, hep başarılı olacaklar ve hep iş güç sahibi olacaklar biliyor musunuz bu da çok önemli onun için bu alanda da iddialı olduğumuzu ifade edebilirim tabi gençlerin meslek edindirilmeleri de ayrı bir önem taşıyor Tabii. mesleki eğitim alanında da siz çalışmalar yürütüyorsunuz o etsem bilgisinde evet. evet etsem o da bir marka haline geldi artık evet. yani gençler çünkü günümüzde başkanım bakıyoruz yani çok fazla hani meslekten ziyade hani dijitalleşmeyle beraber okuduğu okul ya da üniversite e, hani olur ya da olmaz. Bir işe girer, giremez. Ama işsizlik dediğimiz zaman aslında mesleksizlik de çok fazla. Günümüzde. Meslek edindirilmeli gençler. Kesinlikle. Çok fazla mesleksiz gencimiz var. Evet. Buna bir eskiden, çözüm. Eskiden derlerdi ya hani bir e, bilezik tak derlerdi. Artı bilezik değil mi? Evet. Bir bilezik tak ne derlerdi. Tabii. Ona bir mesleğin olsun derlerdi yani. Ama maalesef işte Geldiğimiz noktada aslında o meslek liselerine çok güzel işler yapıyor. Eskiden çok daha güzel işler yapıyordu. Bu konuda biraz geri kaldık ama inşallah bu alanda da e, mesafe alırız. Tabii ki biz Etisem evet. vasıtasıyla, bu dediğiniz gibi bir marka oldu. Ve Etemeskut'ta birçok insanımızı meslek sahibi yaptık, yapıyoruz. Etemeskut ölçende 5800 öğrenci demek ne demek biliyor musun Ç Çetin Bey? Bu çok önemli bir rakam. Çok. <Gülüyor> Ve... Ee, etim Eskut ölçeğinde 2013'ten bugüne kadar geçen süre içerisinde 58 bin yani 60 bin civarındaki insanı sertifika vermek, eğitim yaptırıp sertifika ve milli eğitim müfredatını uyguluyorsunuz siz. Öyle ezbere bir iş değil. Bu müfredatı uygulayıp ve sonuç itibariyle bu kadar insana bu kadar sertifikayı belgeyi verebilecek eğitimi vermeniz çok önemli. Ve buna çok güçlü bir altyapı kurmanız lazım. Biz bunu kurduk ve başardık. Eti SEM sayesinde gençlerde meslek evet. edinmiş oluyorlar. Ee, efendim tabii bir festival vardı. Yine marka. Eti Meskut'un marka festivallerinden bir tanesi Anadolu günleri. Ee, her yıl yapılırdı geleneksel olarak ama pandemi ile beraber bir ara verdiniz. Ee, bitti mi? Devam Yok. edecek mi? Devam edecek Ya bu marka? O biter mi? <gülüyor> Çünkü Bitmez. geleneksel hale geldi. Bu geldin. sene tabii. Bu sene inşallah Allah izin verirse 26 Ağustos'ta başlatacağız. Evet. 4 Eylül. 26 Ağustos 4 Eylül arası festivalimizin tarihini belirledik. Bu sene böyle 2 yılında yapamadığımız bu 2 yılında Onun çok daha telafisini yaparak güçlü bir festival yapacağız. Bir uluslararası festival. Bu. Canım. Yani bu sadece Türkiye için. Yani uluslararası hani Anadolu Arkadaşım. Günleri Kültür ve Sanat Festivali. Evet. Bu neden uluslararası? Şunun için e şimdi bu festivale Türk cumhuriyetleri tamamı katılıyor. Orası uluslararası Anadolu günleri kültür ve sanatı, Türk kültür ve sanatı. Mesela Türk e, bağımsızlığını kazanmış Türk cumhuriyetleri tamamı katılıyor. Artı e, Türk coğrafyasında e, bağımsızlığını kazanamamış e, Türk toplulukları katılıyor. Mesela Doğu Türkistan gibi. Doğu mesela. Türkistan gibi. Evet. Mesela Kırım Türkleri gibi. Mesela işte Türkmenler var, Türkmenlerimiz gibi, işte Batı Trakya Türkleri evet. gibi birçok e, Türk coğrafyasında yaklaşık 350 bin milyon nüfusluk e, Türk coğrafyasından her yerden bize ait kültürün, sanatın, folklorun, türkünün, şarkının, yemek kültürünü, giyinme kültürünün gibi örf, adet, geleneklerimizin yaşandığı, yaşatıldığı, anlatıldı, çocuklarımızla tanıştırıldı. Büyük bir organizasyon. İnşallah bu yıl yapacağız. Ee, heyecanla bekliyoruz. Yazın son günlerine doğru, Ağustos sonu, 4 tabii. Eylül büyük bir coşku olacak evet. yine. Evet. Eee katılım da yoğun olacaktır edeceğiz Tek bir yerde mi yapıyorsunuz yoksa oraya... hani alan olarak mesela gelen katılımcılar Türk Tarih Müzesi'ni gezecek vesaire böyle Turlarda düzenliyorsunuz tabii. Tabii o, o, o, o olacaktır ama bununla ilgili meydan yaptık biz Türk tarih şehri e, meydanı. E, Türk beyleri Kent meydanı e, yaptık. Bu özel meydan yaptık bunun için bu program için. Her ilçe nasip olmaz. Her ilçede meydan. Bir nasip, bir de meydan var. Tabii, o meydanımız da ayrı bir güzeldir. Tabii. O meydanımız da ayrı bir güzeldir. Selçuklu mimarisiyle e, yaptık. O festivalde yaklaşık her ee, programın başlangıcıyla bitişi 10 gün içerisinde e, milyonun üzerinde ziyaretçi gelir. Bir milyonun üzerinde ziyaretçi gelir Çetin Bey. Ve çok yoğun geçer. Orada aynı zamanda da e, her akşamda bir de sanatçı e, davet ederiz. Evet. Sonuçta o e, heyecanı dolu dolu çok etemez bir, kutlu yaşar. Sadece işte, Türk e, devletleri yani aynı Anadolu'dan birçok Tabi il, illeri hemşire dernekleri, katılıyor. vakıflar katılır. Ee, ve sonuçta oradaki bizi bizleden değerler işte. Kültür. Yaşayacağız. Onların etrafında buluşacağız. Güçlü olacağız. Çünkü onlar bizim ve birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi sayacağız. Ee, farklılıklarımızı zenginlik sayacağız. Yarınları inşa edeceğiz. Yoksa olmaz. Bizi anlatan bizi başkasının anlatmasına bırakırsak o zaman o bizi anlatacak başkası bizi başka şekilde anlatıyor. Yanlış anlatabilir. Ondan sonra bizim çocuklar pop diyor hop diyor ve sonuçta ne tarihine sahip çıkıyor ne yarınla sahip çıkıyor. Allah korusun. Bakın ülkemizin kuzeyinde bir savaş. Ülkemizin güneyinde bir savaş. Batı Türkiye ile uğraşan e, bir sürü e, istemez yedi ve yedi düver ve sonuç itibariyle biz ne yapmamız gerekiyor? Güçlü olmamız gerekiyor. İşte bu di bir, organizasyonla birlik beraberlik evet, işte gücümüzü böyle gösteriyor. Biz bir arada olmamız gerekiyor. Güçlü olmamız gerekiyor ve devletimize sahip çıkmamız gerekiyor. Devlet çok önemli biliyor musunuz? Çok. Çetin Bey, devlet. Devlet çok önemli. Bayrak. Şu bayrağın gölgesinde Bununla devlet baba demiyoruz. Tabi, bayrağın gölgesinde yaşamak çok önemli. Şimdi ee, Ukrayna'daki insanları bir düşünebiliyor musunuz? Çoluk çocuk mülteci oldular. Nerede oldukları e... nereye gittikleri belli mi? değil. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması vardı. Türkiye'de 85 bin civarında Ukrayna'lı vatandaş gelmiş. Şimdi dolayısıyla işte bilmem ne kadar Suriyeli bilmem ne kadar şimdi niye Türkiye Cumhuriyeti devletimiz güçlü bir devlet ve düşmüşün elinden tutuyorsun. Biz düşmeyelim yeter ki. Biz Düşmemek için devletimize, ülkemize iyi sahip çıkacağız. Milletimizi bütünleştirecek değerleri muhakkak korum korumamız lazım. Bunlar bizim inançlarımız, bizim milli değerlerimiz. Bakın işte bugün Ramazan ayının 24. günü. İşte altı gün sonra bayramımız var. İnşallah. Bizim önemli bir değerimiz bu bayramı bayram gibi kutlayacağız. Birbirimize kucaklaşacağız. İnşallah. Birbirimize kaynaşacağız. Birbirimizin eksiklerini görmeyeceğiz. Evet, tamamlayacağız eksikleri. Hataları bir taraf edeceğiz ve sonuçta ne beraber yaşamanın keyfini ifşadan e, ziyade iyi etmek meselesi. Evet. O güce Yoksa sahip oluyoruz eksik görmeye kalkarsanız dersiniz Çok ki komik. senin gözün üzerinde kaşın var dersiniz olur. Olmaz. Olmaması da gerekiyor. Biz evet e, bu değerlerle bütünleşip bir millet olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Ee, başkanım süremizin sonlarına geliyoruz. Biraz da tesisleşmeden bahsedelim. Tesis, tesisleşme etimiz kutla ne durumda şu anda? Hizmet bitmiyor tabii. Çünkü yenilenen sürekli ihtiyaçların yeniden doğduğu her geçen yıl yeni bir şeylerin ihtiyaç olarak karşınıza geldiği bir süreçten geçiyoruz. Türkiye gelişiyor, büyüyor her halükarda. Etimeskut da gelişiyor büyüyor ve şu anda Etimeskut gerçekten de değerini değer katan ilçelerden bir tanesi. Şu an bulunduğumuz e, mahalle mi diyeyim, semt e, Bağlıca. Bağlıca. Yani bambaşka yeni Bağlıca. bir yer Bağlıca'yı Bağlıca ikiye böldük. Bağlıca, Bağlıca bir de yeni Bağlıca mahalle evet. yaptık. Evet. Ee, tabii ki şimdi burası gerçekten çok değerlendi. Yani Hele şimdi bu tarih müzesi, burada ileride kısımda da büyük bir yine 60 bin metrekare alana sahip, 57 bin küsur, işte 60 bin metrekareye yakın bir alana sahip, Sayın Genel Başkanımızın adını verdiğimiz Devlet Parti Eğitim ve Spor Yaşam Merkezleri var. Mesela o alan, burası Engelsiz, Engelsiz yaşam, yaşam Merkezi, merkezi. Karşımızda parklar, yeşil alanlar, evet. orman, çalışmalarımız ve diğer hizmetlerimizde pazar kapalı pazar hizmetlerimizde mesela burada Evet da bir talep var ama kapasitenin üzerine çıkamıyoruz. Mesela kütüphanelerimiz var. Bir gün o kütüphanede de bir program yapalım i̇nşallah. inşallah. Bizim kütüphanelerimiz farklıdır. Bu bizim kütüphanemizde bir gün nasip olursa oradan da bir görüntü verelim ve sonuçta kütüphanelerimiz var. Şimdi bir tane daha yapıyorum. ve Yeni nesil okuyor? onda da özellikle altın çizmek istiyorum. Kesinlikle. Ben, evet. ben bu kadar oldum tahmin etmiyordum. Okuyorlar. Şimdi o kütüphaneye gidiyorum. O gençlerin o ders çalışmasını görüyorum. Ben diyorum ki daha çok kütüphane yapmalıyım. Daha çok okuma evi yapmalıyım diyorum ve yapıyorum. Evet. Ee, dolayısıyla Etebeskut'ta yaşam merkezlerinden söz ettik. Etebeskut'ta kültür merkezlerinden, spor merkezlerinden söz ettik. Şimdi bunların hepsini şöyle topyekün aldığımızda Lütfen. onlarca bir <gülüyor> e, tesisten söz edebiliriz. Ve bu tesisler insanımızın çok yoğun kullandığı tesisler. Ve sonuçta insanlarımız bunları kullanıyor. Mesut oluyor. Mutlu oluyor. Her seçimde de bana oy veriyor. Ve sonuçta ben de e, hizmet etmeye devam Onlara ediyorum. Şimdi bana diyorlar ki nasıl oluyor? E yani insanınıza e, ihtiyaçlarını görür. İnsanınızın taleplerini dikkate alır. Yaşamına dokunursanız siz e, sonuçta e, hep kazanan tarafta olursunuz. Elbette ki Hesabını verebilen bir yönetim anlayışını da Mesela... hakim kılmanız gerekiyor. Yani kaynağını kullanırken vatandaşın dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, makamında yetkisini kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarımın bu hassasiyeti gösterdiğine inanıyorum. Bütün kamuda görev yapan yetki makam sahibi insanımızın bu hassasiyeti gösterdiğine inanıyorum. Ama biz de bu hassasiyeti gösteriyor ve vatandaşımızın vermiş olduğu yetkiyi kullanırken kaynaklarını kullanırken çok daha dikkatli oluyor ve hesap verebilirlik e, ilkesinden hiç vazgeçmiyoruz. Hem bu dünya için hem de ahiret için. Şimdi e, sonuçta geldik gidiyoruz. Geldik gidiyoruz ama gittiğimiz yerde e, hesap var Çetin Bey. Hesap. Açılacak şöyle bir hesap defteri, amel defteri. Evet. O zaman böyle konuşamayız da. Dolayısıyla Allah başka, eylesin başka eylesin. şeyler konuşacak evet. diyor Cenab-ı Hak. Evet. Onun için inşallah hesabını en iyi şekilde verenlerden eylesin, olabilmeyi umut ediyoruz. Ümit ediyoruz. Bizim bizim işimiz e, ümit etmek, umut etmek ve e, niyazda bulunmaktır. Evet. Bütün insanlık için, insanımız için süremizin sonuna geldik ama birkaç dakikayla da olsa şöyle bir çocukluğumuza dönecek olursak çocukluğumuza gitmeyelim istersen çıkamayız <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, o günden bugüne çok şey değişti ee, bir ilçenin belediye başkanısınız ee, çok büyük hatalar yaptım diyor musunuz ya da e, çok şükür bugünleri Allah bana nasip etti mi diyorsunuz o günde bugünleri kıyaslarsanız Şöyle bir küçük bir kaç cümleyle. Çocukluğumuz, gençliğimiz çocuk bu tabi çok, bizim bu o yıllar bambaşka tabi tabi çünkü. çocukluğumuz, geçtiğimiz bizim bu yaşadığımız şehirde geçti. Evet. Dolayısıyla Allah'a sonsuz şükürler olsun ki öyle çok büyük hatalarımız, kusurlarımız olmadı. Neyse. Allah yaptırmadı. Ee, ama tabii ki insan olsun, yaşıyorsun, yaşamın içerisindesin, eksiğin olur, aksayan tarafın olur, hatan elbette ki olur, olmaz olur elbette. Bu ailende olur, çevrende olur, Elbette. Ki. E, görev yaptığın belediyende olur, bu arkadaş çevrende olur. olur. Hatasızım diyen zaten yalan söylüyor. Tabii tabii yani. Yani. Bir kere, yani o zaman Allah tövbe mekanizmasını ortaya koyduğuna göre Aynen. yarattığı kulunun hata yapacağını biliyor. Yarattığı kulunu biliyor, bizden iyi biliyor. Dolayısıyla insan olarak biz hatasızız, kusursuzuz deme keyfiyetinde değiliz. Böyle bir hataya da düşemeyiz. Ee, elbette ki ama öyle telafisi olmayacak veya e, çok büyük hatalar içerisinde de e, olmadık çok şükür. Dediğim gibi ama e, geldiğimiz noktada evet. e, güzel işleri vesile olabilmek için de yoğun bir çabayı ortaya koyuyoruz. İnşallah olmuştur. Bilemiyorum, tabi bunu takdir edecek milletimizdir. E, milletin takdiri, memnuniyeti sonuç öyle. itibariyle e, inşallah Allah'ın e, bizim üzerimizdeki hakkını e, verebilmemize de vesile olur diye i̇nşallah. umut ediyorum, ne diyeyim yani. Aslında bazı hatalar vardır, çok hayırlı bir iş için yapılmıştır o hatalar, bilmeden de olsa evet. ve sonucunda en nihayetinde büyük hayırlar ortaya çıkabilir. O yüzden her hatayı da hata olarak görmemek lazım. Tabii başkanım. Çetin Bey Bunun şimdi biz bu programı lazım. yapıyoruz. Evet. Ekranları başındaki e, vatandaşlarımızdan şöyle veya ekranlar başında değilse şu düşünceye de sahip insanlar olabilir. Ya Emir Başkan konuşuyor ama e, hiç bana hitap etmiyor diyebilir. Şöyle şöyle yanlışı Yok, çok da çok ediyoruz Başkan. Şöyle <gülüyor> şöyle ben. yanlışı da var diyebilir. Bak şurada şu hatası var ama hiç görmüyor da diyebilir. Burada anlamak lazım, saygı duymak lazım ama biz şunu yapmamız lazım, şunu görmemiz lazım. Vatandaşımızın da bunu bu pencereden bakarak algılaması lazım. Nedir o? Şimdi ben belediye başkanıyım. Su bardağı buradan alınacak, buraya konacaksa bunu buradan alıp buraya koymaya karar verdiğimde ve bu işi yaptığımda bu işin ne kadar doğru olduğuna e, vatandaşımızın verdiği karar önemlidir. Evet. Mesela evet bu bardak buraya alıp kondu iyi oldu, güzel oldu diye 100 kişiden 51 kişi diyorsa, diyorsa ben başarılıyım demek 49'da olmadı der zaten. Yani Mesela şeyde, bu %60'ı buluyorsa çok daha iyidir. Evet. Bu %70'i buluyorsa çok çok daha iyidir. Bu %70-80'in üzerine geliyorsa çok çok daha hala, iyi. Ama hala. bu hiçbir zaman %100'ü bulmaz. Olmaz. Yani böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla şimdi biz yaptığımız hizmetlerde %50 artı 1'i ararız. Bir yani memnuniyet oranı olarak. Evet. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz bugüne kadar geldiğimiz hizmetlerimizin memnuniyet araştırmasını yaptığımızda çok yüksek rakamları görüyoruz. Onu da teveccühlerden görüyoruz. Yüzünden, evet. Onun için ekranları başındaki insanlarımızın da bu şekilde bize bakması ve algılaması gerekirdiği ifade ediyor. Herkese saygılarımı sunuyorum. Bayram yaklaşıyor. Bayramlarını kutluyoruz. Çok teşekkürler. Ondan önce en büyük bayramlarımızdan birisi Kadir Gecemiz var. Kadir Gecelerini kutluyoruz. Vatandaşlarımızın Akabindeki hemen Ramazan bayramı inşallah o bayramın şevkini, heyecanını hep birlikte yaşayalım. hep birlikte böyle çoğaltarak tam çoğaltarak mesafesiz artık Tabii inşallah öyle güzel bayramı yaşayalım ki ya son iki yıldır bir araya gelemedik özledik. bayram namazları kılamadık ya, ya. düşünebiliyor musun Çok ya da. camilerimizi kapattık Çetin Bey camileri onun için bayramlarda camilerde böyle musaflaşma olur bayramlaşma olur evet. oruyuz dedik bu sene Olacak en inşallah. güzel şekilde yapacağız bu vesileyle herkesin ee, bayramını şimdiden tebrik kutluyor. Herkese hayırlı akşamlar, iyi geceler. Diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ ol. çok teşekkür ederiz. Ramazan akşamlarında bu akşam Yetimescult Belediye Başkanı Enver Demirel bizlerle birlikteydi. Ramazan akşamlarında Yetimescult'ta Yazıt Türk Tarih Müzesi ve parkından canlı yayınla dış mekanlarda sizlerle olduk. Yarın başka bir ilçede sizlerle birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın efendim.